Merhaba sevgili webtekto takipçileri Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte Tövbe estağfurullah üzerine telefon koyunca onu şarj eden Mousepad'i inceleyeceğiz Videolarımızda genelde kutu açılışı yapmıyoruz ama Buna bir kutu açılışı yapacağız Neden? Çünkü kutu açmak çok kolay İçinden bir parça bir şey çıkıyor zaten Aha bak kutu açılış Açtı Bitti kutu Kutu çalışının sonuna geldik arkadaşlar. Öyle deme bir 10 dakika falan anlat ya. Anlatayım dur. Şu kutuyu şöyle attım. Oğlum en çok kutuyu anlatman lazım. Çok önemli bilgilerin olduğu kağıt var. Kullanmış olduğunuz powerbank. Powerbank değil ama öyle bir sıkıntı var. Aşırı ısı ve sıcaklıktan uzak tutunuz. 5 saatten uzun süre elektrikte tutmayınız. Yanma erime gibi olumsuzluklar ile karşılaşmamak için lütfen kullanım talimatlarına uyunuz. Ben bir korktum. Bir deneyelim lan. Belki aynı zamanda powerbank. Hocam bu güneş paneli mi? Arkadaşlar önemli bilgiler yazan kağıt yanlış çıktı. Bu ne biçim ya. Şimdi arkadaşlar ürünün bir yerinde usb olması lazım mantıken değil mi? Ya ben bir şey diyeceğim de diyeceğim şey çok mantıksız demekten vazgeçti. De de ya. hadi de. Şarjın solda ya. Evet. Hani onun sağda olması lazım. Yani tabii ki de mousepad'i çevirerek. Ama şöyle mesela bilgisayar başında oturuyorsun. Bilgisayar kasan burada veya burada olur ya. Bunu nereden takacaksın? Arkadan dolaştırman lazım sanki. Bak şöyle çevirirsen benim dediğim sıkıntı başlar. Ha şimdi bak hocam masu buraya aldık. Tamam aldım masu. Klavye nerede? Hayır bak. Bu üründe bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir Endüstriyel tasarım hatası var Aynen. ya da büyük bir hata bizde. Neyse hocam sen şunu bir takma hele bakalım bir. Abi bak bu, bu önemli bir sorun. Oğlum mı? bak en önemli sorun şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bilmiyoruz daha. <gülüyor> daha büyük bir sorun olabilir. Hüsten bir problem. Tamam şu an Taktık taktım. Hocam? Yanma erime yok. Hazır mıyız? Onu niye öyle atıyorsun telefonu ya? böyle atayım. Ah diyor lan. Kablosuz şarj %62. Dolmasını 1 saat 39 dakika. Ya bayağı düşük güç geliyor bu arada. Bakalım mı ne kadar hızlı şarj ediyor. Bakalım. Yani muhtemelen inanılmaz yavaş ediyor. Şimdi amper değil program var. Ölçülüyor. Prizde kablosu çarpar. 120 amperle ediyor şu an 110'a düştü. Baya düşük yani mesela ben bunu adaptörle taktığımda bu 1100-1200 falan oluyordu galiba. Hadi oğlum. Hadi 340. Neye istinaden düşüyor ki bu? 313. Kafasına göre takılıyor. Biz de şu tarafına koyalım bu pedin tamamı mı acaba şarj ayeti? 290'a düştü bu arada. Şarj olmuyor ki Deşarj oluyor. Partiye mi gittin? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Eğer üste koyarsanız şarj ediyor arkadaşlar, altta koyarsanız da şarjını yiyor. Öyle bir Eksi şey. 400. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yerden alıp bir yerden veriyor. Tam şarj ediyor video anda bir sıkıntı yok buraya koyduğumuz zaman ama kullanım açısından... Hani ergonomisi problemli. Ya, ya öyle alacaksın, kabloyu alttan getireceksin. Tamam getirdik diyelim. O zaman da şöyle bir sorun var Lütfü hocam. Buraya telefonu koyduğun zaman mouse olmaz, çarpar. Mouse burada, klavyeyi de oraya koyacaksın. Şu kabloyu buna takıyorsan ben her türlü telefonuma da takarım ki ya. Mantık yanlış burada hocam. <gülüyor> şöyle anlatayım sana. Mesela masa başında oturuyorsun, çalışıyorsun. Telefonunu alacaksın, tuvalete gideceksin diyelim. Her seferinde bunu takıp çıkarmaktansa buradan al, buraya koy. Evet, hadi bir de iPhone deneyelim. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar Lütfü burada ürünün detaylarına inerken bir şey derememiz gerektiğini fark ettik. Acaba şu kabloyu çıkardığımız zaman şarj cihazı ne mi? fark ettim mi Made in China'ymış. Bak takılıyken bu yeşilse şarj oluyor arkadaşlar. Güç bağlı değil yazdı zaten. Ölçüyor. Şimdi eksi şarj yemeye başlayacak. Şarj deşarj olmaya başlayacak senin telefon. Takar takmaz da şarj olmaya başladı. Bu zaten bence çok dandik bir uygulama indirdim ben ya. Efeme önemli de ya. <gülüyor> Aaa şarj etmiyor iPhone'u. Aaa etti. Ya şunu tamamını koy bari değil mi? Her yerine parça parça koy. Evet şarj ediyor. Yalnız iPhone'da ölçemedik çok da gerekli değil bana soracak olursanız. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı olayına anladık. Sonuçta Android'e verdiğimden farklı bir güç vereceğini de düşünmüyorum ya. Maksimum gücü var en nihayetinde bu aleti. Şunu merak ediyoruz arkadaşlar. Bu aletin içinde ne var? Ne var? Yani. Ha bu arada mousepad olarak da bakayım şöyle bir Kötü. Birine. Ya hani... bunun pahalısı da var. Biz ucuzunu aldık da hani bu Kaç pahalısı, para? Ucuzu 80 lira. 80, 80 lira hani böyle oyuncu pedi gibi bir şeyler bekliyor. Beklemeyin arkadaşlar. Değil. Öyle değil. Yüzeyi falan bir acayip. Hazır mıyız? Bir dakika benim cebimde bir makası olacaktı. Aynı Cebimde makas, cebinde yani. makas taşır Çağdaş. Bu arada arkadaşlar yan ofiste tadilat var. Arada bir bir şey zartlarsa <gülüyor> diye ses gelirse <gülüyor> o yandaki ofisin tadilatı. Bizim ofiste bir şey yok yani. Oğlum bunun içine karton var normal. Hadi be. Valla. Yurt. Ayşe teyze. Oldlar ense alasın yorumlar. Vallahi yaşımızı ortaya çıkardık. Bunun Çin'de dikildiği yani an gözümün önüne geliyor. Niye? Hocam, artık tamam. gerisi sende. Bu arada Power falan değil yani. Öyle bir şey yazıyordu. Karton diyorum, gidiyorsun. Al. Ha ha ha ha. ha. Lafın da kafasına durmuş oldun böylece. Buradan YouTube'daki tüm kurgu videoları selam söylüyorum. Al, Alt taraf iki oldu. Al. Ha? Ne oldu? Bu nereden enerji veriyor? Oluyor mu? Şey Şöyle söyleyeyim mi? Adamlar kartondan şarj ediyorlar. Ya, ne yapsın adamlar? Böyle bir teknoloji yok. Ha? Şu mu? Al. <gülüyor> No. Peki ben bir şey merak ettim çalışır. abi. Evet, onu denemek istiyorum. Tabii ki çalışır. Eğer çalışırsa bunu alın 80 liraya bunu masanın yapıştırıcından daha iyi olur. Mavi oldu bak görebiliyor musun? Evet. Şarj ediyor. O zaman şey bile yapabiliriz yani mesela telefonu şarj edebiliriz makas. Nasıl olacak o? Hocam bunu alıyorsun. Bunu zaten yapışır buraya. Bak. Şarj oluyor. Ki telefonu şarj eden mouse olur mu? Bak şöyle arkasında kablosuz şarj olacak. Olur. olur. Oldu. Olur. Bunu ya. yapsat. Tüm mesele şundaymış arkadaşlar. Farklı bir şey bekliyor muydun çağdaş ya? Ama ben böyle bir devre beklemiyordum da bu işin hani ne olduğunu bilmiyordum yani içinde şunu bekliyordum ben bek usta hadi şunu bek <gülüyor> dalga geçiyor <adam> herhalde <gülüyor> şunu bekliyor Arkadaşlar çağdaş daha konuşacak. Ben onu uyutayım şöyle. <gülüyor> arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte hem kablosuz şarj edebilen hem de pad olarak kullanabileceğiniz ürünü inceledik. Anında bütün olayı buymuş. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sen de yapsana sonra beni